Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım fakirden kule tipi fanın kurulumunu ve açılımını yapacağız Kutu açılımını beraber yapmak istedim Gördüğünüz gibi kutumuzun içerisinden bir adet fanımız çıktı Ve bir adet de kumandası çıktı Kumandayı daha sonrasında anlatmaya başlayacağım Görünüşü bu şekilde Her iki tarafında fanların bulunduğu Ve ortopedik bir ürün Yaklaşık olarak 5 kilo civarında bir gramaja sahip çok basit bir tasarım aynı zamanda yer kaplamayan özelliğiyle de küçük eller için en azından kullanışlı buluyorum bu sebeple bunu zaten tercih ettik çünkü artık daireler çok çok büyük olmuyor ve bu sebeple daha az yer tutan mobilyalar ve eşyalar daha da yararlı oluyor gördüğünüz gibi basit bir tasarımı var çok komplike değil cihazın üzerinde taşımayı kolaylaştırmak için böyle bir kulp bulunuyor Tabii istediğiniz yere kolaylıkla götürebiliyorsunuz ben diğer ürünleri ve diğer markalarda denediğimde çoğunluğunda böyle bir şey olmadığını gördüm açıkça kucaklamak yerine bu tür bir kulp olması benim için güzel taşıması açısından kolaylık sağlıyor ürünümüzü fişe taktığımızda doğrudan bütün açıklar yanıyor ve ardından iki çizgi oluyor kullanım açısından çok basit, çok basit bir panel oluşturmuşlar cihazımızı fişe taktıktan sonra gördüğünüz gibi 4 adet üzerinde tuş var açma kapama tuşu zamanlayıcı tuşu burada gördüğünüz gibi yarım saat 1 saat 2 saat 4 saat ve 8 saat olarak zamanlayabiliyorsunuz ve o zamanladığınız süre içerisinde tamamlandığında otomatik olarak duruyor bu geceleri çalıştırma konusunda bayağı avantaj sağlıyor en azından çalıştırarak uyunabiliyor zamanlayıcı gayet avantajlı oluyor burada gördüğünüz tuşta başlığın dönmesini sağlıyor çoğu fanda bu artık bulunmuyor yani benim gözlemlediğim kadarıyla hepsinde bulunmuyor bence bu bir avantaj burada da gördüğünüz gibi üç kademeli olarak ayarlayabiliyorsunuz şimdi çalıştıralım çalıştırdığımızda zaman ayarlı olmuyor ve birinci seviyede çalışıyor gördüğünüz gibi başlık hiçbir şekilde dönmüyor ve odanın ortalama sıcaklığı neyse o sıcaklığı göstererek belli bir zaman sonrasında sıcaklık düştükçe buradaki derecen de düştüğü gözüküyor ben açıkça bu dereceyi başka bir dereceli kontrol etmedim ama bu şekilde olduğunu inanıyorum gördüğünüz gibi bu şekilde çalışıyor ve ardından başlı oynat tuşuna bastığımızda da her iki yana yaklaşık olarak 180 derece kadar bir dönüş sağlıyor Bence cihazın eksik yönlerinden bir tanesi de bu e, pervane sistemleri Çünkü bu pervane sistemleri ne üzerindeki e, butonlardan ne de kumandasından ayarlanmıyor Siz e, bunu elinizle ya aşağı ya da yukarı bir şekilde ayarlamanız gerekiyor Bence bu bir e, eksikliktir çünkü kumandanın üzerinde veya butonlarda bununla ilgili de bir şey olması gerekiyor Birinci hızdaki sesi şu şekilde Cihazımızın üzerindeki başlık döndürme tuşuna tıkladığımızda yaklaşık olarak 180 derece kadar cihaz dönebiliyor. Bu bir avantaj olarak görüyorum. Çünkü dönmesi gerekiyor. Aynı konumda olmuyorsunuz veya tek bir kişiye de vurmasını istemiyorsunuz. Çünkü genel olarak bütün odada bu ferahlığı ve bu serinliği hissetmek istiyorsunuz. Bunun haricinde eksik bulduğum yanlardan bir tanesi de sanırım motorundan dolayı olan bir yalıtım eksikliği. Birinci seviyedeyken ses seviyesi yaklaşık olarak bu olmasına rağmen ikinci seviyede biraz daha yüksek ve üçüncü seviyede biraz daha yüksek. Tabi bu e, yarım saatlik bir çalıştırmada çok fazla sıkıntı yaratmıyor ama daha odaklı bir şey izliyorsanız veya daha uzun süreler çalıştırıyorsanız bir süre sonra artık başınız şişmeye başlıyor. Onu da göstermek istiyorum. En azından ses seviyesiyle ilgili de bir fikriniz olmasını istiyorum. Bu ikinci seviye olan. burada gördüğünüz gibi üçüncü seviyedeki olan ses seviyesi bu videoda gördüğünüz gibi bu şekilde aldığım bir e, ürünün kutu açılımını birlikte yapmak istediğim için bu tür bir video hazırladım sizlere şu anlatmak gerekirse gördüğünüz gibi bunun üzerinde dört tane tuş var Power tuşu çalıştırmaya yarıyor. Speed tuşu bu güç dengesini ayarlıyor. Yani 1-2-3 diye kademelerin çalışmasını sağlıyor. Timer da az önce bahsettiğim gibi zamanlayıcı. Diğeri de başlığın dönmesini sağlıyor. Kumandanın olması gayet avantajlı. Çünkü oturduğunuz yerden kalkmak istemiyorsunuz. Ben araştırdığım diğer markalarda bu özelliği görmemiştim. Ama siz başka marka almak isterseniz bile kumandasının olması mutlaka tercih etmenizi tavsiye ediyorum cihazla ilgili benim görüşlerimi sorarsanız benim evim normal bir boyutlarda ev olduğu için kule tipi olmasını e, çok sevdim ve az yer kapladığı için de bu tipi tercih ettim yuvarlak bantrotör tipli olanı tercih etmedim çünkü hem e, normal yaz aylarında çok fazla yer kaplıyor ayak altında bulunuyor hem de kış aylarında biliyorsunuz ki bunları artık kutlarına koyup kaldırmak zorunda kalıyoruz aynı zamanda o şekilde olduğunda da gayet fazla yer kaplıyor Bunları sadece kutusuna koyarak minik bir alan yarattığınızda çok az şekilde kışları da saklayabiliyorsunuz. Bu yüzden kuretif olması gayet mantıklı. Bu gördüğünüz fakirin TVL90S olan modeli. Başka modelleri de var. Ama ben modeli hem uygun fiyatlı bulduğum için hem de dediğim gibi ortopedik olmasından dolayı tercih ettim. Kumandalı olmasını da gayet sevdim. Dediğim gibi mutlaka mutlaka bence kumandalı olması gerekiyor. Olmaması büyük bir hata olur. Onun haricinde memnun musunuz derseniz Ben genel olarak birinci seviyede, belki seviyede kullandığım için ses olarak herhangi bir problem yaratanı düşünmüyorum. En azından beni hiç rahatsız etmiyor. Onun haricinde alacaklarda buna dikkat edebilirler. Yani üçüncü seviyeye sese katlanabileceklerse eğer onlarda almanızı tavsiye ederim. Bu videoda gördüğünüz gibi bu şekilde aldığım bir ürünün kutu açılımını birlikte yapmak istediğim için bu tür bir video hazırladım sizlere. Sizler de beğendiyseniz videomuzu lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Gitmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.